Gelin şimdi ilginç bir şey yapalım. MacLaurin serisi bulunan fonksiyonlardan en kolaylarından biri olan e üzeri x'e yakınsayan seriyi bulalım. f x eşittir e üzeri x. Bu fonksiyonu kolay yapan ve e sayısını inanılmaz yapan şey e üzeri x'in türevinin e üzeri x'e eşit olmasıdır. Yani bu f üssü x'e eşit f'nin ikinci türevine eşit, f'nin üçüncü türevine eşit, f'nin eninci türevine eşit. Hepsi e üzeri x'e eşit. e ile ilgili ilk inanılmaz şey bu. Türevini aldıkça eğri üzerindeki her noktadaki eğim o noktadaki fonksiyon değerine eşit. Çok çılgın bir durum. Evet, bunu belirttikten sonra Maclaurin serisini bulalım f 0, f üstü 0, f'nin 0'daki ikinci türevi vesaireyi hesaplamamız lazım. e üzeri 0 eşittir 1. Bu, f 0'a eşit, f üstü 0'a eşit, f'nin 0'daki herhangi türevine eşit. Bu nedenle, Maclaurin serisini bulmak kolay oluyor. e üzeri x'in Maclaurin serisiyle belirtmek istersek, sonsuz adede doğru terim ekledikçe, serinin değeri, fonksiyonun değerine yaklaşacaktır. Seriyi yazmaya başlayalım. Kosinüs ve sinüs için hangi renkleri kullanmıştım? Pembe ve yeşil. Şimdi sarıyı kullanayım. f 0 eşittir 1. Artı f üstü 0 çarpı x. f üstü 0 da 1. Artı x. Artı bu da 1. Yani x kare bölü 2 faktöriyel. Bunların hepsi 1. Bu 1. Bu 1. Fonksiyonumuz e üzeri x ise bu dördüncü terim de 1. O zaman x küp bölü 3 faktöriyel artı x küp bölü 3 faktöriyel. Evet sanıyorum örüntüyü gördünüz değil mi? Terimleri eklemeye devam ediyoruz. x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel artı x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel artı x üzeri 6 bölü 6 faktöriyel. Çok ilginç bir örüntü ortaya çıkıyor. e üzeri x'in 1 artı x artı x kare bölü 2 faktöriyel artı 3 küp bölü 3 faktöryel ile ifade edilmesi süper. Bu durum başka ilginç sonuçlar da veriyor. Örneğin, e'ye yaklaşık bir değer bulmak isterseniz, x yerine 1 koyarsınız, bu e üzeri 1 dersiniz ve polinomun 1 için değerini bulursunuz. x burada 1'e eşitse, şurada da 1'e eşit deriz. Ve şöyle buluruz. 1 artı 1 artı 1 bölü 2 faktöryel artı 1 bölü 3 faktöryel artı 1 bölü 4 faktöryel. Ve bu şekilde sonsuza kadar devam ederiz. Şuraya 1 bölü 1 faktöryel de diyebilirdik. Esas ilginç olanı, bunun e'yi ifade etmenin başka bir yöntemi olması. e'nin 2 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 6 gibi gösterilmesi. Buna devam ettikçe e'ye yaklaşıyoruz. Ama ilginç olan tek şey bu değil. Kosinüs x ve sinüs x'in Maclaurin serilerine baktığımızda, bu arada kosinüs x ve sinüs x'i şuraya kopyalayalım. Bu seriler arasında bir bağlantı görüyor muyuz? Daha önce, kosinüs ve sinüs arasında bir bağlantı tahmin etmişsinizdir. Ama, ya e üzeri x? Şuraya baktığımızda, kosinüs x, şu terimle bu terimin toplamına çok benziyor. Gerçi şuraya bir eksi koymamız gerekebilir. Yani bu terimin başında eksi olanı artı bu terim olmalı. Artı şuradaki terimin başında eksi olanı ve sinüs x de şuna benziyor. Bu terim artı şu terimin başında eksi olanı artı bu terim artı şu terimin başında eksi olanı eksileri bir şekilde bağdaştırabilirsek, e üzeri x'e benzetebiliriz veya en azından e üzeri x'in polinom gösterimine benzetebiliriz. Yani e üzeri x'in polinom gösterimi, kosinüs x ve sinüs x'in polinom gösterimlerinin birleşimine benziyor, diyebiliriz. Bu gittikçe ilginçleşmeye başladı. Bileşik faiz veya türevi kendine eşit bir fonksiyon ile Birim çemberden çıkan sinüzoidal fonksiyonları arasındaki bağlantıyı görmeye başladık. Burada bir teorik bağlantı var. Bu videoyu burada bırakalım. Bir sonraki videoda bu üç büyüleyici fonksiyonu nasıl bağdaştıracağımızı size göstereceğim.